Perşembe günü çok kar yağdıktan sonra İstanbul'da kar kalınlığı 55 santimetre olmuş. Cuma günü kar yağmaya devam etmiş. Evet bir ara ciddenle çok kar yağmıştı değil mi? Ve kar kalınlığı 84 santimetre olmuş. Cuma günü kaç santimetre kar düşmüştür? Hadi gelin yandaki resme bir göz atalım. Böylece ne olmuş gözümüzde daha iyi canlandırabiliriz. İlk önce Perşembe günü fırtına olmuş ve çok kar yağmış. Kar 55 cm olmuş. Bakın, resimde burada gösterilmiş. 55 cm cetvelde burada. Yani kar kalınlığı buradaymış. İşte bu kadar. Ama kar devam etmiş, etmiş ve 84 cm olmuş. Cetvelde de 84 cm burada. Bizden cuma günü yağan kar miktarını bulmamızı istemişler. Yani, burayı soruyorlar. Soru işareti bile koymuşlar, bakın. Soru işareti kadar santimetre. Peki, bunu nasıl bulacağız? Öncelikle, doğru olduğundan emin olduğumuz şeyleri yazalım. 55 santimetre artı, her ne kadar kar yağdıysa, cuma günü o kadar, o yüzden oraya soru işareti koyalım. Ne oldu? 55 artı soru işareti oldu. Burası perşembe yağan kar, soru işareti de cuma yağan kar ve bunların toplamı 84 cm olmalı değil mi? Bu soru işaretini bulmalıyız. Eğer 55 artı soru işareti 84 ediyorsa, 84 eksi 55 de soru işareti eder. Yazalım, 84 eksi 55 eşittir soru işareti. Eğer bu kadar kar varsa ve 55 santimetresini çıkarırsanız, elinizde sadece soru işareti kadarı kalır. Çünkü 84 ile 55 arasındaki fark, cuma günü düşen kar miktarıdır. Hadi işlemi yapalım. Hmm, <gülüyor> yer kalmıyor. 84 eksi 55. Birler basamağına bakalım. 4 tane 1'den 5 tane 1'i çıkaramayız, o yüzden Yan basamaktan ödünç alacağız. Onlar basamağından bir onluk alalım. Orada 8 onluk yerine 7 onluk kaldı. Buraya ekleyince 10 artı 4'ten 14 oldu. Artık çıkarabiliriz. 14 birden 5 biri çıkarınca 9 bir kaldı. 7 ondan 5 onu çıkarınca da 2 10 kaldı. Yani cuma günü 29 cm kar yağmış. İşlemin sağlamasını bile yapabiliriz. Soru işareti yerine 29 yazalım. 55 artı 29, 84 eder. Toplama işlemini yapın ve görün. Cuma günü kaç santimetre kar yağmış? 29 santimetre. Böyle problemlerde hikayeyi gözünüzde canlandırın. Eğer sizin için böyle bir resim verilmemişse, siz çizin. Çizerek canlandırma yapın. Soruyu, Matematiksel cümlelere dönüştürün. Yani kesin olarak bildiklerinizi sayılarla yazın ki bilmediklerinizi, yani size sorulanı açıkça görebilin.